Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bakın karakterimi yine değiştirdim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, değiştirmemi istediniz. Faceten falan ben bir sürü bakıyorum çünkü böyle. Bakın şu şekilde yaptım. Kıyafetini değiştirdim. Arkasına da bir tane kanat taktım işte. Öyle oldu. Ee, Free da kalmıştık. Devam ediyoruz ona. E, Brawl Stars akşam gelecek. Bu arada. Onu da unutmayın. izlemeye. O akşam gelecek. Şimdi bir gidelim gidelim bakalım. Şuraya gence o adam aklıma geldi arkadaşlar. Bakın. Ejderha ejderha ejderha. Şimdi ben ne alsam böyle bakıyorum bakıyorum. Bir tane roket alalım şurada bir dakika alamadım bakın roket elimde şu anda Aa, uçuyorum uçuyorum uh. uçuyorum uh. Aa. paraşüt paraşüt paraşüt dur çok sert düşüyorum çok sert düşüyorum ama eğlenceliymiş ya ben beğendim yani bunu şimdi sıradakine geçelim ee, burada ne var bir dakika Öldürmezsen sevinirim. Sonra sonra sonra sonra meşale. Silah falan filan. De Şöyle bir tane zırhlı kılıç alalım. Bu şekilde bakın. Şöyle yanında kalkanı da var. şekilde bir şey yani. Roketle tekrar uçmak istiyorum. Üstüme taş düştü. Üstüme taş düştü. Taş düştü. Nasıl oldu ya o? Hepsine tıklıyorum. Hı. Hepsine basıyorum bakın. Eve adam geldi. Ya tamam tamam git. Hala beni kovalıyor ya. A öldük. Bu sefer öldük. Şimdi dur ben sana bir güzel bir söveyim şuradan bir dakika. Bir dakika. Sorry. Dakika. Cont Boring Cont sevdim ona Ama göstermedi oyun Ya yani yazdığım şeyleri göstermedi Küfürleri göstermiyor ben O kılıcı nereden buldun sen Bir dakika bir dakika burada bir tane alı olacaktı Hatırlıyorum Şurada bir tane daha nerf tabancası var bu arada Bakın su atıyor Bakın su atıyor Yara bakın su atıyor. Şöyle e, burada uçan alı falan vardı yanlış hatırlamıyorsam ben buraya yani bu mape ilk geldiğim zaman görmüştüm arkadaşlar bunun. Bir tane uçan alı olacaktı. Yukarı bakıyorum. Burada yok. Taş düştü. Geldi yine. Git lan şuradan. Ya korumada ne yapayım? Korumada. Ne? Kanatlarıma ne oldu? Heh. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uçan alı. Uçan alı. Uçan alı lazım. Uçan alı. Olması lazım burada nasıl yok ya? Dalga geçiyor bu oyun benle gerçekten. Olması lazım. Uçan alının olması lazım. Nasıl yok ya? Tıpkı mı geçiyorsun? Tam bir tane roket de alalım. A, iki tane aldım. Dur, roket, roket. Şit ver. Tamam. Uçan alı. Son olarak uçan alı almamız lazım. Bir türlü bulamıyorum onu arkadaşlar. Yani sonumuz kötü bulamazsak. Çünkü bağlan bu bize yine saldıracak. Ondan kaçmamız için iyi bir şey. Bakıyorum ama bulamıyorum. Sanırsam. Çok karışık. Çok karışık. Görünmezlik pelerini. Uçan alı yerine daha güzel değil mi? Görünmezlik pelerini bakın. Şimdi ben bunu giydiğimde böyle görünmez oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın pelerini çıkarttım ve görünüyorum bakın şu anda ee, şöyle taktım pelerini bastım görünmez oluyorum bakın bulsana hadi bulsana hadi Heh. ama bir sürü sonra geçiyor bu ha, gel gel gel takayım şöyle pelerini de görmesin gizli gizli yandan yandan gidelim Bakın. Görünmez olduğum halde bile kendime nasıl giriyorum ama. Değil mi? Şimdi buraya girdik. Roketli havaya uçacağız. Hazır mısınız? Bir dakika. Şöyle uygun bir alan olsun. Uçacağımız yer. Ee, hop, atlarsın. Tamam. Hazır mısınız? Çok yükseldim. Ne oluyor ya? Niye öldüm ben? Niye öldüm? Saçma sapan şey bırak ya. Neyse devam edelim. Ne seçsem bu sefer? Ne seçelim? Buldum. Şu bıçakları alacağım. Bunlar ne işe yarıyor peki? Bir özelliği var mı yani? Hızlandırıyor mu falan bir şey yapıyor mu? O bu ne? Ben beyaz bir şey, pembe beyaz bir şey çıktı bu ne? Neler yapıyorlar ya, görüyor musunuz? Evet. Mesela bir tane e, şundan alalım. Şunu alalım. Sen ne işe yarıyorsun? Bu ne? Ne bu? Oha! Arkadaşlar bu ne böyle? Etrafında büyüyor iki de burada. Bu ne ya? Kocaman bir kafa. Şöyle burada bomba var bir tane. Bombayı almaya gerek yok. E, o zaman ben yer değiştirmemi alsam. Acaba şöyle bir sandalye alalım. Uçan sandalye. Bakın. Şimdi oturacağım üstüne. Otur. Bir saniye. Aa. Ya geldi öldürdü arkamdan ya. Üf. Geldi öldürdü. Neyse devam edelim. Bir dakika. Hiçbir şey satın almak istemiyorum. Oyun defol git. Ben böyle bir para vermem. Tamam. Bir tane de şundan alalım. Sonra önceki e, önceki bölümde aldığımız şu lazer tabancası e, şundan alacağız bir tane de. Tıkladım. Evet yere düşmüş olması lazım hepsinin. Çaldım. çaldı üzgünüm. Çaldım. Yaklaşmayın sakın. Bu tabanca tek atıyor. Bakın. Tabancamızı geri aldık. Allah sana sana. Ateş ettim. Al sana. Al. Ne? Dans ediyor. Al. Allah Allah. Al. What the hell is that? Niye sen? Ölmüyor. Ya, git. Bak lazer tabancası verelim de lazer. Bunun da herkese tek atarım herkese. Şurada görmüş olduğunuz detay da bu tabancanın efsanevi bir tabanca olduğunu gösteriyor. Evet, gidelim yine mağazaya. senin kafanı sıkacağım. Sıktım. Tamam. Şuradan bir ee, yer değişimi alalım. Yer değişim. Bir saniye. Hayır git. Git, git, git, bulaşma, bulaşma. Gel lan. Yer değiştireceğim şu adamla. Yapamıyorum ki. Çok uzakta. Yakındaki biriyle yapmam lazım. Seninle yer değiştirebilir miyiz? Bakın şimdi. Bu bir illüzyon gösterisi. Bakın. Adamla yer değiştireceğim. Hazır mısınız? Bakın. Şurada duran kişiyle. Değiştir. Cık. Değişmiyor Niye olmuyor? Ya sakın bana bozuldu falan deme ya. Bozuldu falan deme ya. Arkadaşlar yer değiştiremedik. Normalde işe yaraması lazım bunun. Ama yaramadı yani. Neyse. E, burada videomuzu sonlandıralım. Bu serinin bir tane daha. Yani bu ikinci bölümü, Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız aşağıdan. Videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Bakın.